Bugün 10 Eylül 2021 Cuma Venüs günündeyiz terazi burcunda ilerleyen ay güne sosyal ve insanca da enerjiler veriyor sabah erken saatlerde ay ile Venüs terazi burcunda kavuşacak Çevremizde daha fazla paylaşım yapmak, uyum ve huzuru korumak bizim için önemli olabilir. Sanatsal konularla ilgilenebilir, yaşadığımız ortamda düzenlemeler yapmak isteyebiliriz. İlişkilerde, duygusal temalar da daha fazla öne çıkabilir. Güzellik, estetik, kişisel bakım, konfor alanlarındaki memnuniyetler artabilir. Saat 9.04'te Ay Akrep burcuna geçecek. Değişen enerjilerle birlikte duygularımızda derinleşebilir. Daha tutkulu ve hırslı hissedebiliriz. Gizli ve bilinmeyen konulara ilgimiz artarken zaman zaman bazı kuruntular, kıskançlıklar, kuşkular ruh halimizi de zorlayabilir. Öğleden sonraki saatlerde Ay Kova burcundaki Satürn'e dik açı yapacak. Duygusal baskı ve stres yaratan bazı durumlar oluşabilir. Karamsar ve melankolik hissedebiliriz otorite figürleriyle da yaşayabiliriz günlük iş ve planlarda kısıtlayıcı ve engelleyici durumlar oluşabilir şartları çok zorlamadan sorumluluklarımıza odaklanmalıyız bugün Venüs terazi burcundan ayrılarak gece saatlerinde akrep burcuna geçecek Venüs 7 ekime kadar akrep burcunda ilerleyecek bu dönemde ilişkilerde daha yoğun tutkulu kararlı hissedebiliriz cinsel tutkular finansal paylaşımlar manipülatif durumlar ve bazı krizler artabilir sanat estetik güzellik ve sosyal alanlarda daha sabit sizde şimdi kanalımıza abone olun yorumlar bölümüne sorularınızı yazın sürpriz lerimizden haberdar olun